Arkadaşım selam. Ben Sevmeyli Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasın. Bugün seninle birlikte metin yayınları TET Matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldığımızı hemen hatırlatıyorum. 98 ve 99. sayfalar. Çarpanlar ayırma pekiştiriyorum. 18. testteyiz arkadaşlarım. Evet, eğer kanala abone olduysan, videoyu beğendiysen ve hazırsan, istersen gel senle beraber ilk sorumuzda çözümlere başlayalım. Şimdi arkadaşım bak demiş ki burada a kare eksi 4 bölü falan filan bölü demiş o bölüyü bir kere çarpı yapacağız zaten. Biz bunu da takla attırıp yazarız. Bunun sadeleştirilmiş biçimi soruluyor. Şimdi a kare eksi 4 dediğimiz şey 2 kare farkıdır biliyorsun. Yani a eksi 2 ile a artı 2'nin çarpımıdır bir kere. Sonrasında bölü dedik a kare eksi 3 a artı 2. Bak ben bunu a'ya a diye açarım burayı da eksi 2 eksi 1 yazarım. Çarpımları 2 olur toplamları da eksi 3 olur. O halde buraya da a eksi 2 çarpı a eksi 1 biçiminde bunu eklerim. Şimdi burayı çarpı dedim bak burada bölü yazıyordu ben çarpı yaptım. Şu ifadeyi şöyle ters çevirelim tamam mı? A kare artı 2 a'yı a parantezini alıp şuraya yazalım. A artı 2 diye paydaya yazalım. Üst tarafta da a-1'imiz oluşsun. Şimdi en zevkli kısmı sadeleştireceğiz. a-1 ile a-1 gitti. a-2 ile a-2 gitti. a-2 ile a-2 gitti. gitti. Geriye sadece ne kaldı? Bak buradaki bölü a kaldı. Bölü a ama üstte boş kalmayacak yani. Şöyle bir şey yok değil mi? Üste ne olacak? 1 olacak cevabımız 1 bölü a'ydı. Yani cevap a seçeneğiydi sevgili gençler. Devam ediyorum. ikinci sorumla kare artı ne kare bölü M eksi n artı 2m n bölü n eksim hmm, bak M eksi ne var n m var o zaman ben şunu M n yapayım çaktırmadan Şuraya da eksi koyayım Tamam şimdi yapalım M kare 2m n artı n kare Paydalar eşit olduğu için direkt böyle işlem yapabilirim üst taraf M eksi n'nin karesi olduğu alt tarafta da M eksi nimiz var O halde bununla şunu götürürsem elimizde sadece M n kalır demek ki cevabımız B seçeneği olacakmış Geçtim 3'e. A kare artı 9B kare eksi 9 6AB. Bak şimdi şunu, şunu ve şunu göz önünde bulundur. A kare eksi 6AB artı 9B kare eksi 9 demek 3'ün karesi demek. Bak şu kısım da A 3B'nin karesidir tamam mı? A 3B'nin karesinden 3'ün karesini çıkaracağız. 2 kare farkı var. A eksi 3B eksi 3 çarpı A eksi 3B artı 3 çarpı. Bunların çarpımı bize bunu veriyor. E çarpanlarından birisi sorulmuş. Hangisi var seçeneklerimizde? A-3B-3 bakın D seçeneğinde mevcut. Dolayısıyla cevabımız da bu olacak diyebiliriz. Üçüncü sorumuz için. Ve sevgili arkadaşlar devam ediyorum. Dördüncü sorumla. Dördüncü soruda 2017 çarpı 2019 artı 1. Bunun kare işleminin sonucu sorulmuş. Şimdi 2017 ile 2019'un tam ortasında ve 2018 var değil mi? O halde ben 2017'yi 2018-1 olarak yazayım. 2019'u da 2018 artı 1 olarak yazayım. Artı bir de birimiz var. Bunun da karekökü istenmiş. Şimdi bak şu kısım 2018 eksi 1 çarpı 2018 artı 1. iki kare farkının açılımı konumunda. Yani 2018'in karesi eksi 1'in karesi 1. Dışarıda bir de artı 1 var. Bir de bunun karekökü istenmiş. Eksi 1 artı 1 birbirini yesin bitirsin. 2018'in karesinin karekökü de tabii ki 2018 yapar. Cevabımız D seçeneği olur. Evet. Dördüncü sorumuzun cevabını da bulduktan sonra geçtik 5'e. a-1b-b-1b-1b-1b-b b bölü bölü ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi soruluyor. Öncelikle şu a ile şu b'yi bir düşünelim. a artı b birlikte olsun. Ee, şurada da eksi parantezinde bakın gördüğünüz üzere 1b-a artı 1 bölü b'miz de mevcut tabii ki. Şimdi alt kısımda sonra ilgileniriz. Öncelikle şu 1 bölü A artı 1 bölü B'yi burayı B ile burayı A ile genişletelim. Alt taraf için de aynısını yapacağız. Kopya işlemler yani. A artı B eksi diyorum bakın parantezinde. A artı B bölü AB yaptı bile. Tamam mı? Şimdi bu 1 bu cepte. Sonra ben diyorum ki alt kısımda da zaten aynısı var. Yani şunu şöyle alalım. Şöyle taşıyalım. Alt tarafa da arkadaşlarım bölü diyelim alt kısmında da şunun aynısı var a artı b bölü a çarpı b var. Peki şimdi ben şunu şöyle bir böleyim parçalayayım bir de şöyle parçalarız tamam mı? Şimdi a artı b'yi a artı b bölü a b'ye bölerseniz a artı b'ler gider ve a b gelir eksi bunu buna bölerseniz 1 gelir. Yani cevabımız neymiş a b eksi 1 a b eksi 1 de c seçeneğinde verilmiş doğru cevap c diyecektik. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu ifadesinin çarpanı olamaz demiş. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım burada 2 kare farkı olduğunu görüyorsunuz. Yani bunun karesinden bunun karesini çıkardığına göre artık şöyle diyeceğiz. Biz x kare artı x artı 2'den önce bunu çıkaracağız. Böylelikle x kare artı 4 gelecek çarpı bir de buna buna ekleyeceğiz. x kare artı 2x artı 2 2 git götürdü. Bununla bunun çarpımıymış x kare artı 4'de yapacak bir şey yok çarpanlarını ayıramıyoruz. şurayı da x parantezine alırsanız arkadaşlarım x parantezinde x artı 2 gelecektir bakın ne demişti ifadesinin bir çarpanı olamaz demişti bak x kare artı 2 x var x kare artı 4 var şunu biraz daha kurcalarsak yani x kare artı x'i x var x artı 2 var bak o da varmış x kare artı 4 de vardı bir tek şurada x küp artı 4x ve x kare eksi 2x kaldı. Şimdi sen gel şu x'i şunun içine dağıt bakalım neler geliyor? x küp artı 4x mi geliyor? Bak bu da varmış. O halde cevabımız e seçeneği olacakmış. Hepsini eredikten sonra yani illa e'yi arayıp da bulamamak da gerekmiyor. Tamam. Yedinci soru. x küp eksi 8. x küp eksi 8'i x eksi 2 çarpı x kare eksi değil artı 2x artı 4 biçimde yazacağız. Daha sonrasında bölü diyorum arkadaşlarım. Alt kısımda da x eksi 2 çarpı x artı 2'miz mevcut 2 kare farkından. Bölü demiş ben çarpı yazıyorum. Üst taraf x artı 2'nin karesi değil özür dilerim. Ee, bölü demiş çarpı olarak yazdık onu alt kısma alacağız. Şöyle çekelim kesir çizgimizi. Üst tarafı aynen yazdım çarpanlarına ayrılmıyor. Alt taraftaki ise x artı 1 ile tabii ki x artı 2'nin çarpımı sevgili arkadaşlar. Burada X kare artı 4, x artı 4 de, x kare artı 2, x artı 4 de, x kare artı 2, x artı 4. Birbirini götürdü, x artı 2'ler götürdü, x eksi 2'ler götürdü. Elimizde sadece x artı 1 kaldı. O halde cevabımız A seçeneği olacak diyebiliriz. Ve ve ve 8. soru. M bölü M eksi neden, n bölü M artı neyi çıkar demiş. Daha sonrasında bunu buna böl demiş. Ben burayı M artı n ile genişleteceğim. Burayı da M eksi n ile genişleteceğim. Üst taraf arkadaşlar, M kare artı m n eksi m n bakın eksi n ile eksi n'i çarparsanız artın n kare gelir. Şunlar birbirini götürdü ne kaldı n kare artın n kare oldu. Alt kısım ise m kare eksi -kare n karedir. Neden? Çünkü m artı n ile m eksi n'i çarptık. Sonra burada bölüm demiş ben bunu çarpım olarak yazıyorum. Bunları da ters çeviriyorum. M parantezinde m artı n gelir. Bakın burası şu kısım. Bunu da alt tarafa yazacağım. M kare artı n kare olarak yazdım. Bakın burada m kare artı n kareler birbirini götürüyor. Şu m kare eksi ne kare demek de biliyorsunuz ki m eksi n ile m artı n'nin çarpımıdır. Buradaki m artı n ile buradaki m artı n ile birbirini götürürse üst tarafta sadece m alt tarafta sadece m eksi n kalır. İşte cevabımız m bölü m eksi n yani c, c seçeneği bizim cevabımız olacak. Böylelikle 98. sayfayı da bitirdik. Geçiyoruz 99. sayfamıza. 20'nin küpü artı 15'in küpü artı 10'un küpü bölü. 20'nin küpü artı 30'un küpü artı 40'ın küpü işleminin sonucu kaçtır? Şimdi üst taraf hepsi 5'in katı. 5'in küpü parantezini almak istiyorum. 5'in küpü parantezinde burada 4'ün küpü kalır. Yan tarafta 3'ün küpü ve hemen yanında da 2'nin küpü kalacaktır. Bölü alt kısmında da 10'un küpü parantezini almak istiyorum. Burada 2'nin küpü, burada 3'ün küpü ve burada da 4'ün küpü kalacak. Gördüğünüz üzere parantez işleri eşit olduğu için bunlar gider. 5'in küpünü 10'un küpüne böleceğiz. onun yerine 5 bölü 10'un küpünü alabiliriz. Bu da bize 1 bölü 2'nin küpünü verecektir. 1 bölü 2'nin küpü de 1 bölü 8'in ta kendisidir. Yani cevap A seçeneğinde verilmiştir arkadaşlar. 10. sorumuz. 2x küp artı 5x kare eksi x. Bir kere bunların alayını ben x parantezine alabilirim. Böylelikle 2x kare artı 5x eksi 1 gelir. Çarpı yan tarafta da x kare eksi 4x artı 5 var çarpanlarına ayrılabilir mi diye düşünüyorum çarpanlarına sevgili arkadaşlarım bu ifade ayrılmıyor Aa, bu arada çok özür dilerim çarpanlarına ayır falan dememiş soru bize soruyu okumadık böyle oldu alıştık makine gibi <gülüyor> otomatiğe bağladık tak tak tak tak gidiyor arkadaşlar çarpanlar hayır. demiyor ne diyor x üzeri 4'lü terimin katsayısı soruyor şimdi x üzeri dördü elde edebilmek için ben x küplü terimle karşıdaki x'li terimi çarparım veyahut x kare terimle x kare terimi çarparım başka da bir şekilde burada x üzeri 4'lü terimi elde edemem Mavileri çarparsanız 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8, x üzeri 4 gelir. Sarıları çarparsanız da 5, x üzeri 4 gelir. Bunların ikisinin toplamı eksi 3 çarpı x üzeri 4'tür. x üzeri 4'ün katsayısı sayısı eksi 3'tür arkadaşlar. Cevabımız da A seçeneğidir diyeceğiz. 11. soru. Bu ifadenin alanı x kare, bununki x ve bununki 1. Yukarıdaki cebir e, karolarıyla oluşturulan aşağıdaki modellerden hangisi 3x çarpı x artı 2 yani 3x kare artı 6x'i temsil eder diye sorulmuş bize. Şimdi e, burada sabit bir terim olmadığı için şunu hiç kullanmayacağız demek ki demek ki A ve B seçenekleri gidiyor arkadaşlar. 3 tane şundan kullanacağız 3 tane pembeden 1 2 3 tane 6 tane de maviden yani 6x olduğu için 1 2 3 4 5 6 doğru cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili gençler. D'yi işaretledik ve geri Devam ediyorum 12. sorumla. X ve ye gerçel sayılar olmak üzere. X artı ye 4 kökü 2'ymiş. X çarpı ye de 14'müş. X kare artı ye kare soruluyor. Çok basit bir soru. Hemen şunun karesini alıyorsunuz. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı. 2 çarpı birinci çarpı ikinci eşittir. 4 kök 2'nin karesi de bize 32'yi verecek. Bakın X çarpı ye'yi bize 14 olarak vermiş. 2 kere 14 ne yapar? 28 yapar. 28 32'nin yanına gönderirseniz eğer. X kare artı ye kare eşittir. 32 eksi 28'den tabii ki 4 gelecektir. Bize de zaten x kare artı y kare sorulmuştu. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Geçtim 13'e. A sayısı 0,75'e B sayısı 0,15'e eşit. İçin A artı B'nin karesi 4 AB. Bakın A artı B'nin karesi A kare artı 2 AB artı B kare. Sen bundan gidip 4 AB'yi çıkarırsan bak şurası 2 AB'den 4 AB'yi çıkarırsan artık şurası eksi 2 AB olur ve bu da gider. Bu da neyin açılımıdır arkadaşlarım a b'nin tabii ki karesinin açılımıdır bunu da 3 parantezinde a eksi b'ye böleceğiz 3 parantezini aldım burayı da a eksi b'lerin birer tanesi giderse yukarı tarafta sadece ama sadece a eksi b kalır alt tarafta da 3 kalacaktır şimdi a'dan b'yi çıkar demiş yani şundan şunu çıkar 0.60 gelir bunu da 3'e bölersiniz. 0.20'nin yani 0.2'nin ta kendisi gelir. Bu ifadeler birbirine eşittir. Hatta 0.200 bile bunlara eşittir. Hatta 0.2 milyon bile 0.2'ye eşittir diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Ve artık son sorum. X ve Y pozitif tam sayılar ve M bir asal sayı olmak üzere A kare eksi B kare eşittir M'ymiş. Yani arkadaşlar A eksi B ile A artı B'nin çarpımı M'ymiş. Ee, burada X ve Y pozitif tam sayılar demiştiniz ya. Burası sanırım A ve B pozitif tam sayılar olacak. Aşağıda A ve B kullanılmış çünkü. Onu düzeltin arkadaşlarım. Daha sonrasında A çarpı B'nin M türünden eşit sorulmuştu bize. Şimdi öncelikle gençler. M sayısı asal sayı olduğu için iki tane pozitif çarpanı vardır. Bu çarpanlardan bir tanesi birdir. Öteki de M'nin ta kendisidir. Yani A eksi B dediğimiz sayı küçük olan çarpan birdir. Büyük olan çarpan da m'nin ta kendisidir. Böylelikle ben a eksi b'yi 1 ve a artı b'yi m olarak bulduğum için bunların ikisini toplarsanız arkadaşlar 2a eşittir b'ler gidiyor m artı 1 geliyor. Yani a sayısı neymiş m artı 1 bölü bu cepte. Daha sonrasında ise a ile b'nin toplamı m olduğu için veya a'dan b'yi çıkardığımız zaman 1 kaldığı için a yerine yazacağız ve b bulacağız bakalım birincisine yerine yazalım hadi. M artı 1 bölü 2'den B'yi çıkarınca sonuç 1 geliyorsa eksi B'yi bu tarafa 1'i bu tarafa davet edelim. M artı 1 bölü 2'den 1 çıkınca cevap B olacakmış. Bu da M eksi 1 bölü 2'nin ta kendisi yapar. Bu da B'ymiş arkadaşlar. Bakın A'yı buldum bu B'yi buldum bu. Bu ikisini çarpacağız. Yani bunun yanına M eksi 1 bölü 2'yi yazıp çarpacağım. Böylelikle A çarpı B'yi bulmuş olacağım m artı 1 ile m eksi 1'in çarpımı m kare eksi 1'dir bölü 2'si de bize cevabı pardon bölü 4'ü de bize cevabı verir çünkü 2 kere 2 4 o halde cevabımız e seçeneği olacaktı diyebiliriz şurayı düzeltmeyi unutmayın arkadaşlar işte bazen 5000 tane de 10 bin tane de 100 bin, bin tane de soru yazsak e, ki bu soruyu ben yazmadım tabii ama e, yazarımız adına affola 100 e, bin tane de yazsak bazen böyle hatalar oluşabiliyor Hı. arkadaşlar Dolayısıyla kusura bakmayın. Evet, 99. sayfamızı da bu şekilde çözmüş olduk. Bir sonraki teste üniversite kısmına geçeceğiz. Çarpanlara ayırma 19. testin çözümlerini yapacağız o videoda. Görüşürüz arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.